Nutcentek Incorporated, innovative and autonomous technologies for humanity. Merhabalar, ben Ayben. Merhaba, ben Cihan. Merhaba, ben Birkan. Bizler Nutcentek'in kurucu ortaklarıyız. tek müşterilerin çevresel ayak izlerini iyileştirmelerine yarayan, veri ve teknoloji odaklı B2B ve b 2 C çözümleri sunan bir green tech gelişimdir. Envidron üretim sonucunda atık çıkaran şirketlerin havasu ve katı atıklarının raporlanmalarını sağlayan, aynı zamanda kirlilik haritalarında kaynak kirliliği tespitleri yapabilen, bunun yanı sıra tesisteki kameralarla beraber tesisin hasar onarım görüntülerinde görüntülenmesini sağlayan bir sistemdir. Kendi evine gerçekleştiriyor ve tüm bu süreci müşterinin isteklerine göre içinde bulundurduğu yapay zeka sistemi sayesinde otonom olarak tamamlayabiliyor. Lütsin Tek olarak neden bu hizmeti ve ürünü müşterilerimize sunuyoruz. Dünya Sağlık Örgütü'nün 2016'da yaptığı bir araştırmaya göre bir yıl içerisinde çevre kirliliğinden ölen ortalama insan sayısının 12 milyon 600 bin olduğu tespit edildi. Arya Yatırım Platformu bünyesine tanıştığımız Emin Ataç liderliğinde ilk yatırım turumuzu tamamlayarak ARGE süreçlerimizi bitirdik ve sonrasında satışlarımıza hızla devam ettik. Başlangıçta 6 parametre ölçebilen 2 kilogram ağırlığında bir sensör sistemi geliştirmiştik. Fakat bu boyut ve ağırlıklar drone'lar için fazlaydı. Bu problemi ortadan kaldırmak için sensör sisteminin elektronik altyapısına uygun PCB tasarlayıp ürettirdik. Mekanik tasarıma da olabildiğince optimize ettik. Ek sensörler ekleyerek ölçümlenebilen parametre sayısını altadan 11'e çıkardık. Sonuç olarak 320 gram ağırlığında ve bir kredi kartı boyuna yakın bir sensör sistemi ortaya çıkardık. Geliştirme sürecinin devamında... Çok daha ince, hafif ve bununla beraber daha fazla hava kalitesi, parametresi ölçümleyebilen bir sensör sistemi elde etmeyi planlıyoruz. Bu sistem kabaca nasıl çalışır? Müşterilerimizin sahasındaki uçuş işlemi tamamlandıktan sonra veriler internet ortamında işlenir ve grafiklere dökülür. Takip eden birkaç dakika içerisinde otomatik olarak rapor oluşturulur ve müşterilerimizin maillerine gönderilir. Aldığımız bu traction'lardan sonraki hedefimiz gelecekte ürettiğimiz yazılım teknolojilerini tüm veri çeken, veri alan donanımlara entegre etmek ve bu donanımlardan kendi yazılımlarımız üzerinden verileri optimize ederek bir veri kontrolü üstü haline gelmek.